Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca'nın SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Hepinize hoşgeldiniz Gençler bilgisayar mal AYT Matematik 15'li branş denemelerinin Bugün sizlerle birlikte bu videoda 11.sini çözeceğiz Hazırsanız vaktinizi çalmadan hemen geçelim 11. denemeyi çözmeye Hadi hep beraber buyurun Şimdi öncelikle ilk sorumuza şöyle bir bakış atalım X ve Y gerçel sayıları için denilmiş X kare ile X'ye'nin toplamı 30 Y kare ile y'nin toplamı da 6'ymış Hemen ne yapıyoruz bakın şu kısımda x parantezinde x artı y diyoruz bu 30'a eşit oluyor. Hemen alt kısımda da y parantezinde x artı y diyorsunuz bu da 6'ymış. Daha sonrasında ise hemen her iki tarafı şu şekilde birbirini oranlayalım. Şimdi burada x artı y'lerin gittiğini görüyorsunuz x bölü y de eşittir 30 bölü 6 kaçtır arkadaşlar 5'tir o halde x eşittir 5y denilebilir tabii ki. Şimdi x'in 5y'ye eşit olması gerektiğini biz elde ettik. Şimdi ne yapalım arkadaşlarım şunu yapalım x eşittir 5y madem bakın x çarpı x artı y dediğimiz şey kaçtı? 30'du değil mi? Şimdi x neydi? 5y idi. E i̇çerideki x gördüğüm yere de 5y yazarsam. 5y artı y daha 6y yapar. Eşittir. 30 geldi. Buradan 30 çarpı y kare eşittir. 30 yapar ise y kare kaçtır? 1'dir. Şimdi y'nin kaç olduğunu bulmaya lüzum yok. Sebep. Çünkü zaten y kare merak ediliyor. Burada y kare 1'miş. Şimdi bir de alt kısımdakinde. Yani y çarpı x artı y dediğimiz yerde işlem yapalım. Y zaten Y idi. X artı Y 5 Y artı Y'den 6 Y yapar arkadaşlarım. Böylelikle 6 Y kare diyeceğiz. Fakat burada bizim ikisi bulmamız gerekiyordu değil mi? Şimdi şöyle de denilebilir tabii ki. Yani e, bu kadar teferruata gerek yok. Şöyle de yapılabilir. X madem 5 Y idi. E ben Y kareyi 1 buldum değil mi? O halde gençler her iki tarafın karesini alırsanız x kare eşittir 25 y kare yapar. Ben y karenin 1 olması gerektiğini biliyorsam x kare de kaç olur? 25 olur. Hemen onu da yerine yazarsınız. 25 artı 1'den doğru cevabın 26 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Devam edelim. ikinci soruyla. A ve B birbirinden farklı asallar, as, farklı asal sayılar olmak üzere 270 çarpı A bölü B sayısı B sayısının bir tam sayı katıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle B sayısının tam katıdır diye soruluyor. Şimdi bu kısımda sevgili arkadaşlar bir türlü oturamadım tam olarak şöyle. <gülüyor> 270 dediğimiz sayı yasal çarpmalarını ayıralım. 270 3'ün e, küpü yani 27 çarpı 10 olduğu için 2 çarpı 3'ün küpü çarpı 5 diyebiliriz. Çarpı bir A'mız bir de bölü B'miz mevcut. Şimdi A ile B birbirinden farklı hasallar olduğu için şunların ortak bir böleni yoktur. Yani B burada Yukarıdaki A ile sadeleşemez. Demek ki B burada ya 2 ile ya 3 ile ya 5 ile ya da bunların ortak bir katıyla sadeleşecek. Ve ne demişti bize? Kesinlikle B sayısının tam katıdır aşağıdakilerden hangisi diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Bakın A ile ala a alakalı düşüneceğiz. Örnek veriyorum burada A ile ben şunları çarparsam B sayısının zaten otomatikman katı olacak. Yalnız burada hani B'nin 2, 3 veya 5 veya bunların ortak katıyla sadeleşebildiğini biliyorum ya. Eğer B sevgili arkadaşlarım 2 ile sadeleşirse Bakın 2 ile sadeleşirse E şimdi düşünelim Diğer kalan kısımda ben mesela 2A dediğim sayının 2 ile sadeleşebildi diye 2A dediğim sayının B sayısının tam katı olup olmadığını söyleyemem 5 çünkü bunlardan birer tane var 2'den 5'ten Ama 3 dediğimiz sayıda 3 tane var Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım Ben kesinlikle ama kesinlikle şunu biliyorum artık 3A dediğimiz sayı B'nin bir tam katı olabilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı dedik. Devam edelim 3'le n En pozitif bir tam sayı olmak üzere 4N basamaklı en büyük doğal sayı A. 2N basamaklı en büyük doğal sayı da B'dir. Şimdi mesela bu soruda A bölü B sorulmuş ya. Şöyle düşünelim. 3 basamaklı en büyük sayı nedir doğal sayı? E, 1000. Yani 10 üzeri 3'tür. E, pardon 1000'den bir önceki. 10 üzeri 3 -1 3 basamaklı en büyük sayı 999 10 üzeri 3 -1 çok güzel 4 basamaklı hocam da 9999 o zaman 10 üzeri 4 -1 dersiniz bana değil mi o zaman 4 en basamaklı diyorsa 10 üzeri 4en 1 e, bu a arkadaşlar şöyle gösterelim B de 2 en basamaklı en büyük sayı 10 üzeri 2 en -1 e, bunların birbirini oranı sorulmuş şimdi üst tarafta şunun karesi olduğu için bak Burayı 2 kare farkı biçiminde 10 üzeri 2 n eksi 1 çarpı 10 üzeri 2 n artı 1 biçimde yazarsın. Alt tarafta zaten 10 üzeri 2 n eksi 1 olduğundan şunlar birbirini götürecek. Şu da elinde cevap olarak kalacak. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Devam ediyorum 4'le ABC pozitif tam sayıları ve P ve R asal sayılar olmak üzere A bölü B P'ye B bölü de R'ye eşitmiş. EBOB AB artı EBOB BC 15 olduğuna göre A artı B artı C toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. A sayısı sevgili arkadaşlarım burada B ile P'nin çarpımı. B sayısı da bakın şunu şuraya atıyorum C ile R'nin çarpımı. E şimdi güzel kardeşim burada sen B'yi bulmuşsun. Götür o zaman şurada yerine bir yerleştir bakalım neler gelecek bir bakalım hadi beraber. A sayısı eşittir. C çarpı R çarpı P gelir. Bakın şurası neydi? B'ydi. Değil mi? Pekala A'yı bulduk. Şimdi B neydi arkadaşlar? B'de C ile R'nin çarpımıydı. P'de asaldı burada unutmayalım ki asal olup olmadığının şu an bir önemi yok. Şimdi A ile B'nin ebobu denilmiş. Yani şu iki sayının ebobuna bakacak olursanız burada C, R'ler ortak olduğu için ben diyorum ki şurası cr'dir R'dir. Kesinlikle C çarpı R'dir. Artı şimdi B ile C'nin ebobuna bakacağız. B dediğimiz şey zaten C'nin bir katı olduğu için. Yani C, B'nin bir böleni. O halde arkadaşlar bunların ebobu kesinlikle ama kesinlikle C'dir. Yani şöyle düşünün. 5, 15'in bir böleni değil mi? 5, 15'in bir böleni. Peki bunların ebobu nedir? Tabii ki 5'in kendisidir. Tamam. O halde arkadaşlar C, R ile C'nin toplamının biz 15 olması gerektiğini biliyoruz. C parantezini alırsanız R artı 1 eşittir 15 gelecektir. Burada R'nin de asal sayı olması gerektiğini biliyoruz. E şimdi asalsa 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 11 olabilir, 13 olabilir değil mi? E şimdi ama mantıklı olanını tercih etmemiz gerekiyor. Mesela e, şöyle bir durum var. Eğer ki R2 ise mesela şurası 3 olur o zaman buna da 5 kalır. 3 ise burası 4 olur, C tam sayı olmaz. 5 ise burası 6 olur olmaz. 7 ise burası 8 olur olmaz. 11 ise 12 olur olmaz. 13 ise 14 olur olmaz ve sadece ama sadece R2 ve C5'ken sağladı bu. Madem öyle gerçekten R2'ymiş, C de 5'miş. Bakın C'nin 5 olması gerektiğini elde ettik. Peki B dediğimiz şey neydi? C çarpı R değil miydi arkadaşlar? Değil mi? O zaman 5 çarpı 2'den B sayımızda 10 geldi. Bak burası da 10'muş. E şimdi gelin bir de A'ya bakalım. A sayısı da B kere P'ydi. B'yi kaç buldum? 10. Yani A sayısı 10'un katı olacakmış. O halde A artı B artı C için konuşuyorum. Burası 10'un bir katı. B artı C de 15 yapar. İşte bunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. O halde ben şıklarımdan buradaki 15'leri çıkarayım. Mesela 15 çıkardım 10. 15 çıkardım 40. 15 çıkardım 60. 15 çıkardım 90. 15 çıkardım 110. Şimdi 10'a bölünce de asal bulmam gerekiyor. 10'a böl 1 asal değil gitti. 10'a böl 4 olmaz, 6 olmaz, 9 olmaz ama 10'a böldüğümüz takdirde 11 bir asaldır. Demek ki de 11'miş arkadaşlar. Cevabımız da E seçeneği olacakmış diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bu sayfamızı bitirdiğimize göre devam edelim ikinci sayfamızda. 5 soru. A-B, daha sonrasında B ve A artı B. A-B, B ve A artı B. İşte bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmış. ardışık 3 tam sayı. Bakın arkadaşlar burada çok güzel bir tiyo var. B'den hemen sonra madem ardışık B artı 1 gelmesi lazım. Ama burada B artı A var. Demek ki A 1'miş. Şimdi burası 1 ise birden bir şey çıkınca burasının doğal sayıda olmasını istiyoruz açıkçası. O zaman ne olabilir B dediğimiz sayı? Gençler burada da B'miz var. B'den bir öncesi. O zaman 1 eksi 1 diyelim. Buna 1 diyelim. 1 artı 1'den burası da 2 olsun. Yani 0 1 2'ymiş bunlar. A'da B'de 1. Şimdi 1 eksi 1'e baktık çift. E tek sayı demiş gitti. Bir kere bir tektir demiş doğru. Bir eksi bir tektir demiş yanlış. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki yani doğru cevap B şıkkıydı. Devam altıncı soru. En az iki basamaklı bir doğal sayının rakamları toplamı o sayının bir çarpanıysa bu sayıya Niven sayısı denir. Örneğin 2353 sayısının rakamları toplamı 13'tür ve 2353 sayısı 13'ün 181 katı olduğu için 2353 bir Niven sayısıdır. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş 18'in rakamları toplamı 9 ve 18 9'a tam bölünür niven sayısıdır 5! 120'dir 120'nin rakamları toplamı 3'tür 123'e tam bölünür niven sayısıdır 17.887 rakamlarını toplarsanız 24 artı 7'den 31 gelir bakalım bu sayı yani 17.000 yazamadım 17.887 dediğimiz sayı bakalım 31'in bir katı mı? 178'in içerisinde 5 defa var 5 kere 31 155 yapacaktır çıkardık 23 8 e aşağı indirdim 238'in içerisinde sevgili arkadaşlarım 8 defa olsa 240 gelirdi 7 defa var 7 kere 31 217 çıkardınız arkadaşlarım burada 38'den 17'yi Çıkarırsak 21 gelir 7'yi aşağı indirdik 217 az önce bulmuştuk 7 defa var 217 çıkardık 0 yani kalansız bölündü tam katıymış 577 katıymış o halde sevgili arkadaşlarım bu da bir sayısıdır yani cevabımız E seçeneğindeki hepsi olacaktı geçtim 7'ye A ve B gerçel sayıları için mutlak değer A bakın mutlak değer A A artı 1'e eşitmiş o halde 2 seçenek mevcut a dediğimiz şey ya a 1'dir ya da a dediğimiz şey eksi a 1'dir ki burada birincisinin olmasına imkan yok a'lar giderse 0 eşittir 1 kalır bu gitti demek ki bunu bu tarafa atacağım 2a eşittir eksi 1'den a eşittir eksi 1 bölü 2 gelecek arkadaşlar bu cepte eksi 1 bölü 2'ye 1 ekledim 1 bölü 2 geldi 1 2 de mutlak değer b bölü 1 eksi b'ye eşitmiş o halde 1 eksi b'yi şuraya davet edelim 1 eksi b bölü 2 Eşittir mutlak değer B. Burada da iki tane ihtimal karşımıza çıkacak. B ya 1-B bölü 2'ye ya da B B-1 bölü 2'ye eşit olacak. Bu kısımda içler dışlar yaparsanız 2B eşittir 1-B'den 3B eşittir 1 ve B eşittir 1 bölü 3 gelecektir. Buradan da 2B eşittir B-1 yani B eşittir eksi 1 gelecektir. İki tane B bulduk. Bizden A artı B toplamı en çok kaçtır diye soruluyordu. Ben A'nın... Gençler, eksi 1 bölü 2 olduğundan eminim. Bunun üzerine de çok olan B'yi eklemem lazım ki çok gelsin. Ki burada büyük olan B, 1 bölü 3 olduğundan 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 2'nin toplamı sorulmuş diyebiliriz. İkisini toplarsanız eksi 1 bölü 6 seçeneğini bulursunuz. Doğru cevap B seçeneğiydi. Devam edelim 8 Dik koordinat düzleminde tanım kümeleri gerçel sayılardan oluşan F ve G fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş Buna göre fx artı 1 çarpı gx eksi 2 büyük veya eşit 0 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı hangisidir diye soruluyor. fx'in kökleri normalde eksi 3 ve 3 yalnız burada fx bir birim sola kaydırılmış. Bir eklenince sola eklenince sola kayar. Dolayısıyla köklerimizi artık birer kaydırırsak eksi 4 ve 2 olacaktır. Bunanın kökleri eksi 4 ve 2. Yanındakinin de gx eksi 2 bakın gx'in kökleri 0 ve 5'ti. 2'şer sağa kayacak. Yani 2 ve 7 olacak. Şimdi kökleri sıralayalım. 4 var. 2 var ve 7 var. Yalnız 2'den 2 tane olduğu için çift katlıdır. Bunu sakın unutmayın. Daha sonrasında kök tablomuzu çizelim arkadaşlar. Kök tablosunun bacaklarını da şu şekilde çizelim. Çizdikten sonra kökleri yerleştirelim. Eşitlik olduğu için. İçi dolu, içi dolu ve burası çift katlı, onun da içi dolu. Ne ile başlayacağım? Bir tanesi sonsuzda negatif, bir tanesi sonsuzda pozitif. Yani birinin kolları aşağı doğru, ötekinin kolları yukarı doğru olduğu için 1 artı 1 eksidir, çarpılırsa eksi olur. Eksi artı artı eksi dedik. Ve bizden istenen bölge pozitif bölge olduğu için cevap burasıdır. Yani eksi 7'ye kadar olan kapalı bölgedir. Doğru cevabımız da B seçeneğidir deriz. Böylelikle ikinci sayfamızı da bitirdik. Devam ediyoruz. Üçüncü sayfadaki dokuzuncu soruyla. Dik koordinat düzleminde y fx fonksiyonunun grafiği bizlere verilmiş. Aynı dik koordinat sisteminde gx eşittir eksi fx fonksiyonu çizildiğinde gx ile fx fonksiyonlarının grafikleri arasında kalan kapalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim kare olur diye sorulmuş. Şimdi eksi fx demek sevgili arkadaşlarım. Fonksiyonun altına kalan görüntüyü üst tarafa üste kalan görüntüyü alt tarafa almak demektir. Dolayısıyla ben size bunu şu şekilde ifade edebilirim aslına bakarsanız. Şu şekilde çizilebilir sevgili arkadaşlar. Ve daha sonrasında şuradan geçecek biçimde. Bakın bu aslına bakarsanız eksi fx'tir yani gx'tir. Bunların arasında kalan bölgelerde işte şu kısım baklava gibi deseni olan burası olsa da yesek ve şurası arkadaşlar. Peki şimdi buranın alanlarını bulmak. Kalıyor geriye. Arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Bakın şurası yükseklik 4 birim. E taban o da 4 birim. 4 çarpı 4 2'nin 2 iki katı olacak. Çünkü aynısı burada da var. Yani 4 kere 4 16. E hocam burası da o zaman 6 kere 6'dan 36'dır. 36 ile 16'yı toplarsak 52 yapar. Doğru cevap da E seçeneğidir diyebiliriz. Devam. 10. soru. Gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonu her ikisi gerçeği sayısı için fx küçüktür. fx artı 2 eşitsizliğini sağlıyor. E buna göre F0 küçüktür F4 demiş. Bakın F0 F2'den daha küçüktür yerine yazarsanız şurada. E F2'de f 4ten daha küçüktür. 2 e fazlasından hep küçük oluyor. Dolaylı yoldan F0 f 4ten küçüktür doğru. F-1'in mutlak değeri F1'in 1den f F1 mutlak değerinden daha küçüktür demiş. Şimdi normal şartlar altında F-1 F1'den küçük fakat. Örnek veriyorum. Ben bunu 3, buna eksi 1 seçersem, evet, f eksi 1'den f 1'den daha küçük olmuş, daha küçük olmuş oluyor. Fakat mutlak değerlerini alırsam, biri 3, biri 1 gelir ve 3 1'den daha büyük olacağı için bu olmaz, yanlıştır. F 0 artı f 2 küçüktür. 2 tane f 4 demiş. Bakın, normal şartlar altında f 0ın f 4'ten daha küçük olması gerektiğini bulmuştuk. F2'nin de f 4ten daha küçük olması gerektiğini biliyoruz. İkisini taraf tarafa toplarsanız F0 artı F2 küçüktür. İki tane F4 olduğunu bulursunuz. Doğru cevabımız da 1-3 olur. Yani cevap E şıkkıydı. Evet devam ediyorum 11. soruyla. A x kare eğrisi x eşittir b doğrusu ve y eşittir f b doğrusu ve eksenlerin oluşturdukları kapalı bölgelerin alanları oranı aşağıda gösterilmiştir. Bakın burası A ise burası 2A oluyormuş. Aşağıdaki şekilde mavi boyalı bölgenin alanı mor boyalı bölgenin alanının dört katıdır denilmiş. Yani arkadaşlarım bakın şurası x eşittir b doğrusu olduğu için şurası zaten 2 a verilmişti. O halde burası 2a. Dört e katı olduğuna göre de burası 8a. 2a burası a imiş o zaman burası 8a ise burası 16a'dır 2 katı şeklinde ilerliyor. Pekala b'yi burada yerine yazdığımız takdirde buranın ordinatını yani şuradaki uzunluğu a çarpı b kare olarak buluruz. Buradaki Şurasıyla yani B ile A çarpı B kareyi çarparsam 3A'yı bulmuş olurum. Bakın 3A eşittir 3A eşittir. A çarpı B'nin kübü Şimdi geldim şuraya C'ye. Burası C ise şurada yerine yazarsanız sevgili arkadaşlarım A çarpı C kare olur burası da A çarpı C kare ile C'yi çarparsanız 24A'yı bulursunuz 24A eşittir A çarpı C'nin küpü olacaktır Pekala Burada dikkat etmemiz gereken şey c negatif olduğu için ve burası da c küp şurası eksi olmalı arkadaşlar. Daha sonrasında eğer ki bu bunun 8 katıysa bu da bunun 8 katıdır diyebiliriz. Yani sevgili arkadaşlar şunu diyeceğiz. Ben bunu buna oranladığım takdirde b küp bölü eksi b küp bölü c küp eşittir 1 bölü 8 geliyor diyebiliriz. Neyin küpü 1 bölü 8 arkadaşlar? Eksi 1 bölü 8 mi? Bakalım. Ee, 3A 24A Aslına bakarsanız mutlak değeri de diyebiliriz Sıkıntı yok ee, Neymiş arkadaşlarım burası Neyin e, küpü 1 bölü 8 1 bölü 2'nin Peki neyin küpü eksi 1 bölü 8 eksi 1 bölü 2'nin Yani arkadaşlarım o zaman ben burada B'nin zaten pozitif olduğunu biliyordum C dediğimiz şey ise e, Burada 2 ile orantı olacak Yani B bölü C eksi 1 bölü 2 olacak e, Burada o zaman Şunu yapabiliriz 2B eşittir eksi C ise eksi c'yi bu tarafa gönderdiniz 2b artı c eşittir 0 yapar yani c artı 2b eşittir 0 gelecektir doğru cevap ise c seçeneğinde verilmiştir deriz 11. sorumuzu da çözdük devam 12. soruyla 12. soru bir sembolik mantık sorusu pqr önermeleri verilmiş ve p ve q ise r önermesinin doğruluk değerinin de 0 olduğu dile getirilmiş e ise bağlacının sonucu 0 ise burası 0'dır burası da 1 ve 1 olmak zorundaki 1 gelsin yani bu 1'miş bu 1'miş bu da 0'mış Şimdi ABC 3 basamaklı sayısının rakamları çarpımı 0 olduğu söylenmiş. Yani ABC'den bir tanesi 0. A'nın 0 olamayacağını biliyoruz. Sebep çünkü arkadaşlar 0 olursa 3 basamaklı sayı olmaz. BC 2 basamaklı sayısı demiş. Burada da bitiyor var B de 0 olamaz o halde. O halde %100 C 0. Niye B 0 olamaz? Çünkü B 0 olursa burası 2 basamaklı olmaz. Yani sevgili arkadaşlarım. A, B ve 0'mış bizim sayımız aslında. Öhö <gülüyor> ABC 3 basamaklı sayısı 60'ın tam katıdır denilmiş bize. Ve buranın da 3'e tam bölündüğünü biliyoruz BC 2 basamaklı sayısının. O halde burası A30 olabilir. A60 olabilir ya da A90 olabilir. Başka olmaz. Şimdi ABC 3 basamaklı sayısı 60'ın tam katıdır denilmiş ama bu yanlış olduğu için 60'ın katı olmayacak. Bu da cepte. Şimdi şunlara bir bakalım. <gülüyor> A sayısının A rakamının alabileceği burada 1'den 9'a kadar olan değerler olduğu için 9 tane farklı a 30 sayısı yazılabilir. Yani buradan 9 tane geldi. E hocam buradan da aynı şekilde 9 tane gelecek. Buradan da aynı şekilde 9 tane gelecek. Yani toplam ben 27 tane sayı yazılabilir yazabilirim. 30'u sildim. Ama 27 de olmayacak cevap. Neden? Çünkü bunların içerisinde 60'ın katı olanlar olabilir. Ki sonu 60 alanlarda arayacağız bunu. O halde sevgili arkadaşlarım e, A60 sayılarından. 360, 60'ın katıdır. 660 ve 960, 60'ın katıdır. Yani 3 tanesini elemek zorundayız. Bu 27 tanesinden 3 tanesini çıkarırsanız doğru cevap 24 tane olacaktı sevgili arkadaşlarım. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 13. soru. Yukarıdaki tabloda bir fabrikada üretilen bir ürünün miktarına bağlı olarak maliyet fiyatının değişimi iki farklı durumda gösterilmiş bizlere. Her iki durumda da toplam maliyet aynı oluyormuş. Yani e, ürün adediyle bir tanesinin maliyetini çarpacağım. x eksi 2 çarpı x eksi 16 olacak. Eşittir diyeceğim. 2x artı 3 çarpı bakın şurada da şunu çarpacağım. x eksi 20. İşte bunlar birbirine eşit oluyorlarmış arkadaşlar. İki farklı durumda gösterilmiş. Bakın her iki durumda da maliyet aynıymış. O halde bir çarpalım. x kare eksi 18 x artı 32 gelir burası. Daha sonrasında da eşittir diyorum 2x kare eksi 37x eksi 60 gelir burası da. Peki hepsini sağ tarafa postalayalım. x kare daha sonrasında eksi 19x ve 32'yi de bu tarafa atarsam eksi 92 yapacaktır eşittir 0. Şimdi bir güzel çarpanlarını ayıralım. x'e x diye ayırırım. Eksi 92'yi de sevgili arkadaşlar birazcık düşünelim. 23, 23 kere 4, 92 yapar. 23, 4 evet gelir. Ee, böylelikle eksi 23 ve artı 4 diyebiliriz. X burada bir 23, bir de x eşittir, eksi 4 olacaktır. Fakat x 20'den büyük demiş. Dolayısıyla ben direkt 23'ü seçeceğim. Şimdi diyor ki bir tanesinin maliyeti x eksi 18 yani 23. 23 eksi 18'den 5. Kaç tane ürün? 28 3 tane. Yani 23 3'ten 20. Bunun maliyeti ne olur diye sorulmuş. 5 kere 20'den 100 lira olur bunun maliyeti. Doğru cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. 14. soruyla. 2. dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin diskriminantı kökler toplamı ve kökler çarpımı sırasıyla delta, delta ve delta 1'dir. Buna göre kök delta ve delta kare kökleri bunlar olan 2. dereceden denklem hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle Bizim deltamız neymiş? Delta'ymış. E kökler toplamı da delta'ymış. Kökler çarpımı da delta x'ymış. O zaman ben şöyle diyebilirim. E hani kökler toplamını ve kökler çarpımını bilinen denklemi yazıyorduk ya. x kare eksi tx artı c eşittir sıfır biçiminde. O halde böyle yazalım. Bakın kökler toplamımız delta'ymış. Kökler çarpımımız da delta x'i birmiş zaten. O halde arkadaşlar x kare eksi delta x artı delta eksi bir eşit sıfır benim denklemim olur. Bu denklemden delta'yı çıkarabiliriz nasıl çıkaracağız şu şekilde bu denklemin deltası deltaymış çünkü tamam E o halde arkadaşlarım delta kare b kare eksi 4 acı yapıyorum delta kare eksi 4 çarpı 1 çarpı delta eksi 1 eşittir ne olacakmış delta delta kare eksi 4 delta bu tarafa atarsak eksi 5 delta artı 4 eşittir 0 olur Deltaya delta burayı da eksi 4 eksi 1 diye açarsanız delta eşittir 4 veyahut delta eşittir 1 gelecektir Şimdi gençler delta 4 olursa diyelim benim buradaki bir köküm 2 olacaktır. Diğer köküm de 4 olacaktır. Kökleri 2 ve 4 olan denklem içinde kökler toplamı 6. Kökler çarpımı da e, yanlış yaptık özür dilerim delta 4'tü. Çok üzgünüm. kök e, Şurası 2 olur burası 16 olur. 2 ve 16 olursa eğer kökler toplamı 18 Kökler çarpımı da 32 olacağından x kare eksi 18 x artı 32 eşittir 0. Benim denklemim olabilir ki zaten şıklarda da var cevapta Ceyhan. Delta 1 olmuş olsaydı burası da 1 burası da 1 olacağı için zaten x eksi 1'in karesi olurdu denklem. Yani x kare eksi 2 x artı 1 olurdu ki şıklarda yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum 15'te. Güzel de bir sorudur kendileri. C bir gerçel sayı olmak üzere. Baş sayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için. işte bu eşitlik verilmiş. Pc kaçtır diye soruluyor. Şimdi tabi ilk olarak ben burayı x artı 1 ile pardon x eksi 1 ile. Ve burayı da x ile genişleteceğim. Böylelikle elimde x eksi 1 çarpı Px artı 2 oluşacak. Eksi Px eksi 2 çarpı x oluşacak. E, bölü x çarpı x eksi 1'di onu karşıya attım c çarpı x çarpı x 1 dedim tamam. Şimdi burada önce şurayı sıfırlayalım. Yani x'e 1 verelim arkadaşlar. Burayı sıfırlarsanız eksi p eksi 1 çarpı x'e 1 vermiştim. Eksi p 1 oldu. Bir yerine yazarsanız karşı taraf 0 olur. ve Böylelikle eksi p eksi 1 sıfırsa p eksi 1 de 0'dır deriz. Böylelikle denklemin de bir kökünü bulmuş olduk eksi 1. X'e gelin bir de şurayı sıfırlamak için sıfır verelim. X eşittir sıfır için de yerine yazarsanız. Eksi P2. Şurası zaten gidiyor. E eşittir yine sıfır oldu. Yani p 2 de sıfırmış. Şimdi bunun baş katsayısı sayısı 1'di ya. E Px polinomum o zaman benim. Köklerimiz de belli bakın. Eksi 1 ve 2. X artı 1 çarpı. X eksi 2'nin ta kendisi olur. Tamam. E şimdi güzel kardeşim. C'yi nasıl bulacağız peki? E yerine yazacağız hocam x artı 2 ne olur? Şu x gördüğünüz yere x artı 2 yazarsınız. x artı 3 çarpı x bölü x eksi. Şurada da x eksi 2 yazın. x eksi 1 çarpı x eksi 4 bölü x eksi 1 eşittir c'ymiş. Bakın arkadaşlar. Şununla şu gitti. Bununla da bu gitti. Üst tarafta bir x artı 3 kaldı. Bir de eksi x eksi 4 kaldı. Böylelikle x'ler de gider ve c'ye eşit olur. c'de buradan 7'nin ta kendisidir. Bizden istenen de P7 o halde çünkü Pc kaçtır diye sorulmuş P7'yi de tabi ki P polinomunu bildiğimiz için Burada yerine yazacağız 7 artı 1 ve 7 eksi 2 çarpacağız 8 kere 5 eşittir 40 yapar doğru cevabımız da hop, E seçeneğinde Mevcut sevgili arkadaşlar 15'i de çözdük devam ediyoruz 16 ile Dereceleri aynı olan Px ve Qx polinomları için Px polinomunun Qx polinomuna Bölünmesiyle elde edilen bölüm Bx kalan Kx olmak üzere şu gösterim bx artı k2 yani bölümle kalanın toplamına eşittir diyor. Örneğin 2x eksi 4'ü x eksi 3'e bölünce 2 bölüm 2de kalan oluyor toplamı 4'müş. E buna göre demiş şu eşitliği sağlayan a değeri kaçtır? Şimdi 4x artı 1'i e gideceğiz. x eksi 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Bunu buna bölersek 4 defa vardır. 4 x eksi 8'tir. Çıkarırsanız 9 gelir. 4 de 9'un toplamı da 13'tür. Bak burası 13'muş. Eşittir diyoruz. Şimdi 2 x eksi 1'i x'e artı a'ya böleceğim. Kaç defa var? 2. Çarptınız 2 x artı 2 a mı yaptı? Şimdi çıkarıyorum. 2 x'ler gitti. Eksi 1 eksi 2 a oldu. E şimdi bunun sonucunun 13 çıkabilmesi için 2'ye ne eklemem lazım? 11. O halde, e, o halde arkadaşlar burası 11'miş diyeceğim. Bunu bu tarafa bunun bu tarafa atarsam da 2A eşittir. Eksi 12 gelir. A da buradan eksi 6'nın ta kendisi olacaktır. Bizden A istenmişti. Cevap eksi 6 yani A seçeneği olacaktı. 17. soru. A ve B ayrık kümeler. Bakın A ve B ayrık kümeler. E evrensel kümesinin aynı zamanda alt kümesi. Şuraya E evrensel kümesi diyelim gençler. Şurası A kümesi olsun. Ayrı küme olduğu için şurası da B kümesi olsun. Şimdi buraya A buraya B dedim. Burası da evrensel küme. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı 5'miş. O zaman A'nın eleman sayısı 1'ken B'nin eleman sayısı 5 veyahut A'nınki 5'ken B'ninki 1 olacak. Ve demiş ki A kartezyen çarpım A'nın tümleyeninin yani A'nın tümleyeni bu da 7 elemanı. Yani A'nın eleman sayısı ile A'nın tümleyenin eleman sayısı 7'ymiş. Arkadaşlar Burada 7'nin çarpanları 1 ve 7 olduğu için, burada da 1 ve 5 olduğu için 5'in çarpanları. Demek ki A kümesinde kesinlikle bir tane eleman var. O halde B kümesinde 5 tane. A kümesinde bir tane eleman varken A'nın tümleyeninde 7 tane eleman olacak. 5'i buradaysa ikisi de buradadır. Tamam, güzel. Her şeyi bulduk. B fark A bir elemanlıdır demiş. Hayır, 5 elemanlıdır. Gitti. A fark B beş elemanlıdır demiş. B fark A 1'dir. A fark B 5 elemanlıdır demiş. A'nın B'den farkı 5 eleman yapmaz arkadaşlar. 1 eleman yapar. A birleşim B 6 elemanlıdır. Bakın 1 artı 5'ten 6 elemanlı doğru cevap C seçeneği olacak diyebiliriz 17. sorumuzun arkadaşlar. Geçtim 18'e. N bir doğal sayı olmak üzere elemanlarının tamamı 2 üzeri n çarpı ekisi 1 üzeri n artı 1 şeklinde ifade edilebilen sayılardan oluşan bir A kümesi veriliyor. A kümesinin iki elemanı A ve B olmak üzere A eksi B'nin mutlak değerinin e, ifadesinin alabileceği en büyük değer 96'ymış. Yani arkadaşlarım burada en büyük elemanla en küçük eleman arasındaki fark 96'ymış. Şimdi dikkat edin buradaki sayılar 2'nin kuvvetleridir fakat eksilisi veya artılısıdır. O halde ben burada 96'yı nasıl elde ederim? Bakın şu şekilde elde edilebilir 96. 64 ya da 32, 64 neyle başlayacağız? 1 vererek buraya başladığımız takdirde biz pozitif bir sayıyla başlayacağız. O halde negatifle bitsin diyelim. Yani 32 eksi eksi 64 dersek bu 96'yı verir bize. 32 elde edebilmek için 2 üzeri 5 çarpı eksi 1 üzeri 5 artı 1'i kullanırız ki kendileri 32'dir. Eksi 64 elde etmek için de 2 üzeri 6 çarpı eksi 1 üzeri 6 artı 1 ki eksi 1'in 7. kuvveti eksi 1'dir. 2 üzeri 64'tür. Bize eksi 64'ü verir. Şimdi demek ki bizim e, sevgili arkadaşlarım bu kümemizin elemanlarından en küçüğü bu en büyüğü bu. Bu kümeden, e, bu kümenin elemanlarından daha öncesinde neler vardır? Onları da yazalım. E, N'ye 5 ve 6 verdik ya. N'ye 1 verelim arkadaşlar. N'ye 1 verirseniz 2 üzeri 1 çarpı eksi 1'in 2. kuvvetinden 2 gelir. Bir sonraki sevgili arkadaşlar 2'nin diğer kuvvetidir 4'tür ama eksilisidir. Yani 2 var, eksi 4 var, 8 var, eksi 16 var, 32 var, eksi 64 var. Zaten şu an en küçük ve en büyük elemanı da oluşturduğumuza göre gençler bizim kümemiz bu. Ve alt küme sayısı en çok kaçtır diye sorulmuş. En çok olduğu için bütün kümeleri aldık. Bütün elemanları aldık. Aklınıza bulunsun. Bu kaç elemanlı bir küme arkadaşlar? Bu 6 elemanlı hatta doğal sayı dediği için 0'ı da alalım onun niye almadık ki 0'ı da alalım 2 üzeri 0 çarpı eksi 1 üzeri 0 artı 1 bunun niye almadık ki burası 1 burası da 1 1'i de bu kümenin içerisine dahil edelim şöyle özür dileriz 1 senden aynen öyle kaç elemanlı oldu 7 değil mi? Ee, Alt küme sayısı en fazla kaçtır diye sormuştu. 2 üzeri ve 128'i verir bize. Doğru cevabımız da B seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Az daha 64'ü işaretleyip geçiyorduk ha. 2 üzeri 6'da. Güzel. Doğal sayı detayı bizim için önemliydi. 19. soru. Dik koordinat düzleminde y eşittir. Logaritma 3 tabanında 2 x eksi 1 ve logaritma 9 tabanında x eksi 3 fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. Ben bu logaritma 9 tabanında x eksi 3'ü 1 bölü 2'ye logaritma 3 tabanında x 3 biçiminde yazacağım. Neden? Çünkü 3'ün karesiydi, 2'yi başa attık. Bu 1/2'yi de x 3'ün kafasına atarsanız logaritma 3 tabanında karekök içerisinde x 3 geldiğini görürsünüz. Tamam 1 1 2. kuvvet demek karekökü demektir. Yani ben şunu buradan sileceğim ve diyeceğim ki logaritma 3 tabanında karekök içerisinde x 3 diyeceğim. Şimdi bunlar cepte. A ve B noktalarının apsisleri farkı sorulmuş. Yani şuradaki uzunluk sorulmuş diyebiliriz. Peki şimdi öncelikle ee, burası x8 3 olduğu için içeriği 1 yapan değer nedir arkadaşlar? 4'tür. İçeriği 1 yapan 4'tür demek ne demek? Fonksiyonu sıfırlayan değer demektir. Pekala burası 4 ise kırmızı fonksiyonda 4'ü yerine yazarsak ne gelir? 2 kere 4 8 1 çıkardım 7 yani logaritma 3 tabanında 7 gelecektir bu 1. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar başka neler yapılabilir? Bakın şu 3'ü de götürelim şurada yerine yazalım. 2 kere 3 6 1 çıkardım 5. Yani burası logaritma 3 tabanında 5'tir. Burası bu. Burası da bu. E, çok güzel. Şimdi o halde e, mesela logaritma 3 tabanında 7'yi biz şuradan bulduk ya. E, buradan da gelmiş bakın. Hem de hangi fonksiyonla? şunla gelmiş. O halde logaritma 3 tabanında gelin buraya b diyelim. E, kare kök içerisinde b 3. Eşittir diyorum. Logaritma 3 tabanında 7 olsun. E tabanlar eşit. O zaman şuranın 7 olması için içerisinin 49 olması lazım. b-3 49 sa b 52'dir. Bakın burası 52'ymiş. Bir de şunu bulalım. Onu nereden bulacağız? Burada da yerine yazdığımız zaman bunu, a'yı, neyi verecekmiş? Logaritma 3 tabanında 5'i. O halde logaritma 3 tabanında, karekök içerisinde a-3 diyorum. Eşittir. Logaritma 3 tabanında 5'tir diyoruz. Buranın 5 gelebilmesi için kare ifadenin içerisinin 25 olması gerekiyor. O halde A'nın da 28 olması gerekiyor diyebiliriz. A'da 28'miş. 52'den 28'i çıkarmamız isteniyor. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlarım. 19'da çözdüğümüze göre geçtik. 20'ye bir materyale gelen ve aktarılan ışının gücünün oranının doğal logaritmasına optik derinlik denir arkadaşlar. Böyle denirmiş. Optik derinlik lambda ile gösteriliyor. Burası Phi e i Burası da fi e t ile gösteriliyor Materyal tarafından alınan ışıma Burası da iletilen ışıma Olmak üzere formülümüz bu Bu Bir madde 80 lümenlik ışıma akısı almış Bakın alınan 80'miş Yani şuraya 80 yazacağım elen, hop, 80 bölü Ve aldığı ışıma akısının 45 lümenlik kısmını iletmiş Buraya da 45'i yazacağım Yani arkadaşlar bir de biz bunları gidip 5 ile sadeleştirirsek elen 16 bölü 9 yapacaktır hatta bu da ln 16 eksi ln 9'dur hatta bu da ln 2'nin dördüncü kuvveti eksi ln 3'ün karesidir hatta bu da 4 tane ln 2 eksi 2 tane ln 3'tür. çok güzel soruyu bitirdik hızımızı alamayıp çünkü ln 3'ü ve ln 2'yi vermiş ln 2 0.7 ymiş 4 kere 0.7 eksi 2 kere 1.1 diyoruz bakın burası 2.8 Burası da 2,2'dir. Çıkarırsanız 0,6'yı bulursunuz. Doğru cevap da B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Böylelikle 20. soruyu da çözdük. Geçtik sağ tarafa 21. soru. Bir kabın içerisinde bir miktar bakteri bulunmakta ve uygun koşullarda, laboratuvar koşullarında bakteri sayısının her bir saatte 3 katına çıktığı görülmekte. Örnek olarak da vermiş burada 1, 3, 9, 27 şeklinde. Buna göre x tam sayı olmak üzere Kapta başlangıçta 9 adet bakteri bulunursa 2 saat sonunda kaptaki bakteri sayısını veren fonksiyon üstel biçimde artıyor. Çünkü çarpılarak gidiyor. Yani şöyle logaritmik özür dilerim geometrik dizi olarak sevgili arkadaşlarım artıyor. Hatta sürekli 3 katına çıktığı için de r'sine de 3 diyebiliriz. Ve birinci saatte yani birinci, sıfırıncı saatte başlangıçta sevgili arkadaşlarım 9 tane varsa ben X gördüğüm yere 0 yazdığım takdirde 9 gelecek. Gitti. Gitti. Gitti. X gördüğüm yeri 0 yazınca 9 geliyor. Burası da 9 geliyor. Ee, kaç saat sonraydı? Her saat 3 katına çıkıyor değil mi? X gördüğümüz yere 1 yazarsak da 27 gelmesi lazım. Bakın 1 yazdığınız 81 geldi gitti. Cevap B seçeneği olacaktı. Ki zaten bunun R'si de 9 olduğu için bu 9 katına çıka çıka gider. Burası 3 katına çıktığı için bu şekilde de B'yi işaretleyebilirsiniz. 22. soru. AN aritmetik dizisinin bazı terimleri A1, A6 ve A31'dir. Bu terimler aynı zamanda artan bir geometrik dizinin ardışık terimleridir. A16'nın 65 olduğu bilgisi verilmiş. AN dizisinin ilk 10 teriminin toplamı soruluyor bize. Şimdi A1, A6 ve A31 bazı terimleri bunlardır demiş. Bu terimler aynı zamanda artan bir geometrik dizinin de ardışık terimleriymiş arkadaşlar. He. şimdi A16'yı vermiş ya bize. Ben şuraya bir tane daha A1 bir tane daha A31 ve tam ortalarında da bir A16 yazmak istiyorum. Çünkü bunun buna olan uzaklığı 15R bununki de 15R tam ortalarında. E bunu da 65 olduğunu verdiğini göre bize şu ikisinin toplamı 130'dur 65'in 2 katıdır. Yani A1 ile A31'in toplamının 130 olması gerektiğini bulduk. A1'i A1 cinsinden yazdım. A31'i de A1 artı 30 R biçiminde yazdım ve eşittir 130 dedim. Böylelikle iki tane A1 artı 30 R eşittir 130'dur denilebilir. Hatta ikiye bölerseniz A1 artı 15 R eşittir 65 de denilebilir tabii ki. Şimdi bu cebimizde dursun. Cebimizde dursun. Ki zaten biz A16'nın 65 olduğunu bildiğimiz için bunu A16'yı A1 cinsinden A1 artı 15 R biçiminde yazıp bu şekilde de bunu elde edebilirdik. Pekala. Aynı zamanda bunlar neymiş arkadaşlar? Ee, bir geometrik dizinin ardışık güç elemanıymış. Yani A1'i A1 cinsinden yazdım bakın. A1. Daha sonrasında e, A6'yı A1 çarpı hatta A1 artı 5R. Öteki de A1 artı 30R değil mi? Şimdi o halde ben bunu buna bölersem A1 artı 5R bölü A1 eşittir. Bunu buna bölersem Birbirine eşit olmak zorundalar bunlar. Şu şekilde. O halde gelin bir içler dışları çarpımı alalım. A1'in karesi artı 10 çarpı A1 çarpı R eşittir diyorum. Hatta özür dilerim daha bitmedi. Artı 25 R kare eşittir. A1'in karesi artı 30 çarpı A1 çarpı R dedim. Güzel. Her iki taraftan A1'in karelerini götürdüm. 20, 10 çarpı A1 çarpı R'yi bu tarafa gönderdim. 25 çarpı R kare eşittir. 20 çarpı A1 çarpı R yaptı. R'lerden birer tanesini götürdüm. Her iki tarafı 5'e bölersem de 5 R eşittir. 4 A1 kaldığını da görürüz. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Arkadaşlar burada A1'i yalnız bırakmanızı rica ediyorum. A1 eşittir. 5 R bölü 4'tür. Şurada getirip yerine yazarsanız 5R bölü 4 artı 15R eşittir 65'tir dersiniz. Şöyle ufak bir bileşik kesre çevirme hareketi yapalım. 4 kere 15R, 60R üstüne 5R ekledim. 65R bölü 4 eşittir 65. Her iki tarafı 65'e bölerseniz R bölü 4 eşittir 1 gelir. R buradan 4 olacaktır. R'yi 4 bulduysak burası 20'dir. O halde bu da 5'tir. Şimdi bizden ne istenmiş? İlk 10 teriminin toplamı. Yani arkadaşlar... A1, A2, A3, nokta nokta nokta A10'un toplamı istenmiş. Ben A1'in kaç olduğunu buldum. 5 olduğunu buldum. E burası 4 artarsa 9 olur. 4 artarsa 13 olur. Burası da 9'e artacak ya 36 artacak. Ve sonunda burası da 41 olacak sevgili arkadaşlar. Bunların toplamı sorulmuş. Terim sayısı 10 bölü 2. Son terim artı 2 terim diyeceğiz. Şunları bölerseniz 5 gelir. 41 ile 5'in toplamı 46, 5 ile çarparsanız sevgili arkadaşlarım 230'un ta kendisini bulursunuz. Doğru cevap da C seçeneği olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 23'e. Yukarıda verilen D1 ve D2 doğrularının oluşturduğu açının ölçüsü 30 derecedir. İlk olarak D1 doğrusu üzerinde alınan A1 noktasından D2 doğrusuna A1-B1 dikmesi iniliyor. Sonra B1 noktasından D1 doğrusuna B1-A2 dikmesi ve A2 dikme ayağından da D2 doğrusuna A2-B2 dikme inilerek bu işlem devam ettiriliyor a1 b1 arası 8 santimetre bakın şurası 8 a6 b6 arası burada görünmüyor ama devam ettirdiğimiz takdirde a6 b6 arası kaç olur diye soruluyor şimdi burası 30, 30'un karşısı 8 bakın şurası 90 90'ın karşısı 16 zaten ama bu açıyı taşıyalım mesela burası 90 ya şurası da 90'dı e burası 60'da hocam o zaman burası 30'dur 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. 60'ın karşısı da sevgili arkadaşlar bu 4 kök 3'tür. Daha sonrasında burası 60 sa eğer burası 60 sa şurası 30'dur burası 60'tır. Yine burası 30'dur burası 60'tır. Aynı şekilde sevgili arkadaşlarım burası 60'tır, burası 30'dur da diyebiliriz. Devam ettirebiliriz. Ama burada bir geometrik azalış söz konusu olmak zorunda. 8'den 4 kök e, bakın şimdi daha net göreceksiniz. 90'ın karşısı 4 köküçse 30'un karşısı 2 köküçtür. 60'ın karşısı da 2 köküçün köküç katıdır yani 6'dır. Bakın 8'den 4 köküçe 4 köküçten de 6'ya nasıl bir azalma var ona bakalım şimdi. Bunu buna bölelim 8 bölü 4 köküç eşitti mi acaba 4 köküç bölü 6'ya? İçler dışlar yaparsanız 48 eşittir 48 gelir bakın gördüğünüz üzere geometrik bir azalma söz konusu. O halde artık şunu söyleyebiliriz biz. Tabi geometrik azalma söz konusu da ne kadar? R'si bu işte. Şöyle sadeleştirirseniz. 2 bölü köküçtür R'si. E şimdi bana A1 B1 arası uzunluk verilmiş. A6 B6 soruluyor. Yani bunun üzerinde 5 kere daha azaltıyor. Yani 8 çarpı 2 bölü köküçün, hop kaç katı olacak arkadaşlar? Ha bu arada çok özür dilerim. Bizden A6 B6 isteniyor. Yani şuralar istenmiyor. Çok üzgünüm. Hemen. Ama siz mantaliteyi anladınız. Daha kolayıymış aslında. 8'den 6'ya bu şekilde yine geometrik bir azalma söz konusu olduğuna göre 8 bölü 6 kaçtır arkadaşlar? 4 bölü 3'tür. Yani ben 8'i 3 bölü 4 ile çarpıyormuşum sürekli. O halde 5 defa çarparsak az önceki mantalite ile cevabı buluruz. Bu da 8, 8 dediğimiz şey 2'nin küpüdür. Çarpı 3 üzeri 5 bölü 4 üzeri 5 demek 2 üzeri 10 demektir. Yani cevabımız 3 üzeri 5 bölü 2 üzeri 7 olacak. 3 üzeri 5 243'tür. 2 üzeri 7 de 128'dir. 243 bölü 128. şıklarımızda D seçeneğinde mevcut. Geçtim 24'e sağ tarafta. Aşağıdaki şekil 4 özdeş altıgenden oluşmaktaymış. Pekala. Bu altıgenlerin her biri önceden belirlenmiş 4 farklı renkten birisiyle boyanacakmış. Ortak kenarı olan altı yanlar farklı renkte olacak biçimde. Bu boyama işlemi kaç farklı biçimde gerçekleştirilir? Şimdi burası 4 farklı boyadan birisiyle boyanabilir. O yüzden 4 ve çarpacağım. Şurası artık 3 farklı boyadan birisiyle boyanabilir. Bunun 2 tane komşusu olduğu için artık 2 farklı boyadan birisiyle boyanabilir. Buraya tek bir boya kaldı ama şuraya boyanılan renkte de burası boyanabileceği gibi Neden? Çünkü arkadaşlarım ortak değiller, komşu değiller. Burası da iki farklı renkten birisi de boyanabilir. Yani cevabımız 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2den 48'in ta kendisi olacaktı. Cevabımız C seçeneğiydi. Bir sonraki sayfa 25. soru. Bir okulda ilçeler arası bilgi yarışmasına katılmak için bir grup seçilmiş. Seçilen bu gruptan 3 kişilik bir yarışma ekibi. Ve yarışma ekibinden de bir tane yarışma sözcüsü seçilecekmiş. Şimdi ben bu e, grubun kaç kişi olduğunu bilmiyorum. N kişi diyelim. Bunlardan 3 kişilik bir yarışma ekibi seçiliyor. Yarışma ekibinin içinden de bir tane yarışma sözcüsü. Bu grupta olan Ali'nin 3 kişilik yarışma ekibinde olup yarışma sözcüsü olmadığı 72 farklı ekip oluşturulabiliyormuş. Şimdi Ali bu gruptaysa yani 3 kişilik grubun içerisinde ise Ali diyelim şu ikisini seçmemiz lazım. En kişiden hatta grup en artı bir kişi olsun. Ali zaten seçildiği için n kişi kaldı. Bu n kişiden de buradaki 2 kişiyi seçiyorum. N'in ikilisi çarpı. Daha sonrasında da sevgili arkadaşlarım. Ali'nin e, yarışma sözcüsü olmadığı bir durum. Bu 3 kişiden Ali yarışma sözcüsü değilse geriye kalıyor. iki farklı durum çarpı 2. Eşittir 72'ymiş. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz. N'in ikilisinin 36 olduğunu görürsünüz. N N'in de buradan 9 olması gerektiğini. 9 kere 8 bölü 2. Aynen 9 olması gerektiğini düşünebiliriz. O zaman bizim grubumuz 10 kişiymiş Ne demiş bize Ali'nin yarışma ekibinde olmadığı Kaç farklı yarışma ekibi oluşturulabilir Şimdi 10 kişimiz vardı Ali'yi elice Ali gitti bay bay Ali Daha sonrasında geriye kaldı 9 kişi Bu 9 kişiden 3 kişi seçersem Ali bu yarışma grubunda Ekibinde olmaz 9'un üçlüsü cevaptır 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel Yani 6 yani 3 çarpı 2 2 ile bunu sadeleştirdim 4 3 ile bunu sadeleştirdim 3. 3 kere 4 12. 4 kere 7 84 yapar. Doğru cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve gençler soru 26. 26. sorumuz son sorumuz matematikte. Bundan sonraki kısımlar sevgili arkadaşlarım. Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Kara hocanız sizler için çözümlerini yapacak. 26. soru her biri iki tekerlekli olan 4 motosiklete ait toplam 8 adet lastiğin 2 tanesine 32 PCI hava basılmış diğer 6 tanesine ise 28 PCI hava basılmış buna göre 32 PCI hava basılan lastiklerin aynı motosikletin lastikleri olma olasılığı kaçtır bakın çok güzel doğru düşünürseniz çok da basit bir soru şu birinci motosiklet olsun şu ikinci motosiklet Üçüncü motosiklet Dördüncü motosiklet her birinde de iki tane teker var Bunlardan herhangi bir tanesini Mesela şuna 32 PCI'li taktık Şimdi elimize bir tane daha 32 kaldı Diğerlerinin hepsi 28 Diyor ki bunun Yani diğer 32'nin şurada olma olasılığı E hocam geriye zaten 7 tane kaldı Burada olması diyorsa tek durum istiyordur Doğru cevabımız 1 7 olacaktı Evet gençler Videomuzun sonuna geldik. Matematik testinin sonuna geldik. Devamı Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında biliyorsunuz. Ee, biz ise 12. denemede görüşelim diyelim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.